Alp Aslan Ceylan Bey, son yüzyılın en tehlikeli afeti olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin mahiyetini anlatır mısınız? Acımız büyük. Acılar paylaştıkça azalır. Özellikle 6 Şubat'taki üst üste olan depremler bizi derinden sarstı, büyük kayıplarla sarsıldık. Ama acılarımızı paylaşan bütün insanlara teşekkür ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Allah rahmet etsin, kalan yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. Tabi 6 Şubat'ta deprem olunca, insanlık yardım için elinden geleni yapmak çabası içerisine girdi. Çeşitli milletler, kurtarma ekipleri gönderdiler. Tabii ki, Müslüman dünyası da, İslam dünyası da özellikle yardım için koştu çünkü din kardeşlerine destek olmak arzusundaydılar. Bunun yanı sıra, hem din kardeşimiz, hem de kan kardeşimiz olan Türk dünyasındaki ülkeler de, Seferber oldular. <gülüyor> Bütün insanlığa, İslam alemin'e ve Türk dünyasına, Türkiye'mize yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, 100 yılın en büyük yıkımı, en büyük felaketi oldu. Depremin ölçeği ve hasarı ne kadardı? Bu depremi diğer depremlerden ayıran en büyük özellik, iki büyük depremin arka arkaya çok yakın mesafede gerçekleşmesi. Dolayısıyla yıkıcılığı çok çok daha fazla oldu. Ama bu yıkıma rağmen, Türk milletinin kısa sürede, bu yıkılan binaları yapacağına inancımız sonsuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi de bir yıl içerisinde bütün binaların yapılacağını ifade etti. Deprem sonrası Türk dünyası ülkelerinin dayanışma ve birlikteliğine dair neler söyleyebilirsiniz? Bu süreç içerisinde Kırgız kardeşlerimiz de çok çaba sarf ettiler. Özellikle Hemen kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdiler. Kırgızistan Cumhurbaşkanımız Sadır Capparov Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye giden kurtarma ekibi, havalanında kardeşlerimiz geliyor diye karşılandı. Çok büyük hizmetler de yaptılar orada. Onlar büyük kahramanlıklar yaptılar. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bozöğülerimiz Türkiye'ye gitti. Orada Bozöğüler'den bir çadır kent kuruldu. Çeşitli yardımlar da yapılmaya devam ediyor. Büyükelçiliğimiz aracılığıyla pek çok bağışlanan kıyafetler, giysiler, paltolar, kıyafetler Büyükelçilik'te paketleniyor. Öğrencilerimiz de bu paketleme çalışmasına katılıyorlar. Onlar her gün Türkiye'ye sevk ediliyor, deprem bölgesine ulaştırılıyor. Hem kan kardeşliğimiz, hem din kardeşliğimiz, Kırgızistan'ımızın Türkiye desteği bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendilerine müteşekkiriz. Türkiye'mizin bu sıkıntılı sürecinde destek olan, Kardeş ülkemiz, kardeşlerimiz, bir canlarımız olan Kırgızistan'a başta Cumhurbaşkanımıza, Sadır Bey'e ve yöneticilerine, halkımıza, bütün Kırgız kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Manas Üniversitesi'nin depremzedelere katkılarından bahseder misiniz? Biz Manas Üniversitesi olarak bu yardım kampanyasını hemen başlattık. Ciddi miktarda da sağ olsun hocalarımız, çalışanlarımız, ciddi miktarda bir para topladık. Bu paraların özellikle bir kısmını bölgedeki öğrencilerimizle paylaşıp, ailelerine destek olmak, kendilerine destek olmak için ayırdık. Ayrıca bütün öğrencilerimizin, Eğitim süreleri boyunca bütün masraflarını üniversite olarak karşılamayı taahhütünde bulunduk. Yani barınma, yeme, içme bütün masrafları üniversitemiz tarafından karşılanacak. Ayrıca kendilerine eğitim süreleri boyunca da belli bir miktarda burs bağladık. Dolayısıyla Türkiye'mizdeki bu felaketi, Üniversite olarak da, en iyi şekilde geçirmek, atlatmak için elimizden gelen bütün fedakarlıkları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. E, tabii ki üniversitemiz, iki ülkenin kurmuş olduğu, altın köprü olarak nitelendirdiğimiz bir eğitim kurumu. Dolayısıyla hem veren el, hem alan el olarak biz buradayız. Her iki kardeşliğin önemli bir göstergesi olan üniversitemiz, bu konuda da acıları paylaşmada üzerine düşeni yerine getirmektedir. Şu anda Kırgızistan'dan yaklaşık 200 kurtarma görevlisi, Türkiye'deki depremde ağır hasar gören Kahramanmaraş şehrinde kurtarma operasyonları yürütüyor. Kırgız kurtarma ekiplerinin enkaz altından 5 kişiyi kurtardığı, ve 104 vatandaşın cenazesini çıkardığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ve Kırgızistan'dan gelen yardımı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, kurtarmaya giden Kırgız kardeşlerimiz çok önemli işler yaptılar. Çok insana dokundular, çok insana yardım sağladılar. Yardım sağlamaya da devam ediyorlar. Biz kurtarıcı olarak giden Kırgız kardeşlerimize Minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kardeşlikleri en üst seviyede gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar. Biz onlara minnettarız. Röportaj için çok teşekkür ederim. Depremzedelere acil şifalar diliyoruz. Müzik